Merhabalar, bugün atom kek yapıyoruz. Mutfağımızdaki malzemeleri sayalım. 3 yumurta, karışık, kurutulmuş meyvelerimiz, kuru üzüm, portakal parçacıkları, kuru incir, rendelenmiş ceviz, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un olacak. Tabii ki içinde fındık kremamız olacak. Kahve Dünyasını tavsiye ediyorum size ee, ve e, sarıllenin e, ikili karışımından duodan bir kaşık koyacağız. Tam bir atom kek olacak. Ne çıkacak merak ediyorum ama güzel olacak. Başlayalım o zaman. İlk önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Daha sonra bir su bardağı 200 ml yani yaklaşık bu kadar içine katıyoruz. Ve en keyifli tarafına geliyoruz. Planlarımızı çalıştırıyoruz. Bence şu an şimdilik yeterlidir. Ve şimdi bir su bardağı süt koyuyoruz. Hepsi oda sıcaklığında olursa kekimiz daha güzel olabilir. Ama işten gelen bayanlar için de Oda sıcaklığı olması şart değil. Acele yap yapabilir. Sıvı olanlar, katı olmayanlar, kremamız, şimdi çikolata kremamız, bir tatlı kaşığı isteyen biraz daha koyabilir. Tamamiyle sizin damak tadınıza kalan bir şey. Daha sonra. Kahve Dünyası'nın fındık kremasını size tavsiye ediyorum. Ev yapımı çok lezzetli. %100 doğal. Şeker miktarı çok az. O yüzden çocuklar, çocuklarınıza güvenli bir şekilde yedirebilirsiniz. Biraz daha katalım. Bence tam bir atom olsun. Bütün malzemeleri kattıktan sonra ben çifte kavrulmuş fındık da kullanıyorum. Parçalı, parça büyüklüklerini biraz fazla kullandım ama birazını üstüne serpeceğim zaten. Birazını da içine koyacağım. Süslemeniz için. Daha sonra rendelenmiş cevizimiz. Ceviz renk verir ama rendelediğiniz zaman daha az renk verdiğini düşünüyorum ben. Daha sonra kuru üzüm. Portakal kabukları. Kuru incirden oluşan Kurutulmuş meyvelerimiz. Bunu çalıştırıyoruz. Bence yeterlidir. Daha sonra şurada kalan kremamızı içine atalım. karıştırmaya devam edelim rengi çok az moka rengi gibi Bu da cevizin karar karartmasını da kapatmış oluyor kamufle etmiş oluyor Unumuzu ilave ediyoruz un yeterli değil Tabii ki biraz daha koyuyoruz bir buçuk bardağı kadar daha Diğer unumuzu yani 2 bardaktan sonraki unu tamamıyla kontrolü koyuyoruz ki kekimizin kıvamı çok katı olmasın. Kekin kabarması için hamur kabartma tozu ve şekerli vanilya kullanıyoruz. Vanilyamızı da kattık, kabartma tozumuzu da kattık ve kabartma tozunun daha fazla aktifleşmesi için birkaç damla limon koyuyoruz. Bunları ben kekte her zaman son aşamayı mikserle hallediyorum ki hamur çok fazla hırpalanmasın, sönmesin. Alt üst yapıyoruz. Evet, kekin hamuru çok güzel oldu. Bakın. Kıvamı çok güzel. Şimdi fırınımızı çalıştırıyoruz. Fanda da çalıştırabilirsiniz. 180 derecede ayarlıyoruz. Isınıyor. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kekimizi pişiriyoruz. Şimdi Kek kalıbımızı dökme zamanı. Rengi çok güzel. Rengine bayılacaksınız. Piştikten sonra lezzeti harika. Tam bir atom kek ve besleyici. Fındık parçacıklarından koymak istiyorum. En son kabarcıklarının sönmesini sağlıyoruz. En son aşama doku testi olacak. Bekliyoruz. Şuradan testiyle bir kontrol edelim kekimizi. 2-3 dakika daha kalabilir. Çok güzel kokuyor. Evet kekimiz pişti. Gayet güzel oldu. Üstündeki fındıklar yanmadı. kavrulmuş fındıklar. Çok güzel bir kokusu var. Şimdi çevireceğiz. Evet mükemmel bir görüntü. Çok güzel kabarmış. Doku testi yapacağız. Kekimiz çok güzel oldu. Kokusu da çok güzel. Evet bakın. Hamur olmadı. Sünger gibi. Çok güzel. Gayet iyi pişmiş. Yumuşacık. Doku testimiz de başarılı. Afiyet olsun. Sağlıklı günler.